Bir kentinde ço nüfus çoğalınca vatandaş buraya yeni bir şehir yapmış. Oradaki nüfusun bir bölümünü buraya göndermiş vesaire vesaire yaptı. Arkadaş son derece zor. Nasıl? Yer gezdiğin antiketlerine paktı mı? Paktı Tabii Tamamen doğayla. <gülüyor> Bütünleşmiş. Evet. <gülüyor> Burası bakım istiyor. <gülüyor> Yorulmuş, bitmiş bir bayana. Uh. Evet, her şeyi anlatıyor bir. Uh.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 Aklı başında olan hiçbir adam buraya gelmez. Benim aklım başım bugün... De... Bugün aklım başında değil, pardon. Burası ne ya? Burası antik şehir değil, burası harabe, burası mezarlık, burası... Haritada arasam bulamaz. Yolu yol değil. Kalıntıları kalıntı değil. Deform olmuş, bitmiş, yok olmuş. Buraya adam edemezsiniz. Patara'yı gidin. Saksonsa gidin. Teos'a gidin. Ama Pınara'ya gitmeyin. O kadar antik kenti gezdim. Ben hayatımda böyle berbat bir yere gelmedim. İlk defa Pelin bir konuda haklısın. İsyan etmekte haklısın. Öf. Kapat kapat kapat. Arabayla gereken şey dikkatimizi çekti. Yolun bozukluğu. Önce negatif düşündük ama haklılarmış. O yol bozuk kalsın. Bence bozuk kalsın kimse gelmesin buraya. İlk izlerimde çöp görmediğim için inanılmaz hoşuma gitmişti ama çöp atacak insan gelmediği için <gülüyor> burası çöpsüz kalmış. Pethişen ve ben. Pethişen belki ilk defa böyle bir antik kent görüyor. Benim gibi. Seni buraya getirdiğim için, sürüklediğim için özür dilerim.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 İnanılmaz bir yorgunlukla Pınar'a antik kentinden çıkış yapıyoruz. Ya arkadaş gitmeden bir araştırma yaptım. Ya düşünün. UNESCO'nun UNESCO bile gözden çıkardığı bir yere gittik yani. Dünya miras olarak bile görmüyor orayı. Neyse. En azından gittik, gördük, döndük. Başka bir antik kentte görüşmek dileğiyle.